Mayıs ayına oldukça sosyal bir şekilde başlıyorsunuz sevgili kovalar. 1 Mayıs ile beraber sosyalleşeceğiniz, daha çok arkadaş ortamlarında bulunmak isteyeceğiniz, daha hareketli olacağınız bir dönem diyebiliriz. 4 Mayıs civarı biraz daha içinize kapanacağınız günler başlıyor. Birkaç gün sürecektir. 6 Mayıs'ta güneşin neptünle 60'lık açısı var. Boğa ve balık aksında gerçekleşiyor. Yani sizin ikinci eviniz ve... 4. evinizde gerçekleşiyor bu durum. Dolayısıyla ailenizle daha güzel vakit geçirebileceğiniz, ailenizden yana e, kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz yani öz değerinizin, öz saygınızın artacağı veya ailenizle beraber yaptığınız bir işten güzel kazançlar elde edeceğiniz günler diyebilirim 6 Mayıs civarına. Evet e, 7 Mayıs'ta Merkür'ün ile karesi var. Koç ve oğlak burcunda gerçekleşiyor 3. eviniz ve 12 evinizde e, Demek ki iletişimle ilgili konulara dikkat etmekte fayda var yanlış anlaşılmalar e, söz konusu olabilir e, biraz da Karşımızdaki insanın bize söylediği cümleler bizi kırıcı kırıcı ve bize çok ciddi tesir olan cümleler olabileceği gibi biz de aynı şekilde düşmanlık besleyecek şekilde iletişime geçebiliriz. Bilhassa yakın görüştüğümüz kardeşlerimiz, komşularımız ve çevremizdeki insanlarla iletişimimize dikkat etmekte fayda var sevgili kovalar. 8 Mayıs'ta Venüs'ün Neptün'le karesi var. 5. evinizde ve aynı zamanda 2. eviniz aksında ilerliyor yine bu kare açı. Dolayısıyla belki riskli bir yatırımınız, risk alarak girdiğiniz bir yatırımınız varsa bu Bununla ilgili gerilimli durumlar, e, beklenen şeylerin olmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Çok fazla riske girmemekte. Biraz da e, para beklentinizin olduğu konularda çok fazla riske girmemekte fayda var. 8 Mayıs'ta diyorum sevgili kovalar. 9 Mayıs'ta da Güneş'in Jüpiter'le karşıt açısı var. 4. evinizde ve aynı zamanda 10. evinizde gerçekleşiyor bu karşıt açı. Dolayısıyla... E, Ev, aile ve kariyerle ilgili durumlardan gitgeller yaşamanız olası olabilir. Ebeveynlerle, aile içi durumlarla ilgilenmeniz ve kariyerinizi aksatmanız söz konusu olabileceği gibi e, ka kariyerinizden dolayı evinizi ihmal etmeniz, ailenizi ihmal etmeniz durumu da söz konusu olabilir ve bunlar gerilimli durumlar oluşturabilir. 7, 8 ve 9 Mayıs'a bilhassa dikkat etmekte fayda var sevgili kovalar. Evet daha sonra 12 Mayıs'ta güneşin plüto üçgen açısı var e, 4. eviniz 12. eviniz aksında yine demek oluyor ki aile ile ilgili konularda yuva ile ilgili kavramlarda bir artık bir dönüşüm söz konusu belki e, yeni bir mekana geçiş yeni bir konfor alanı edinme artık e, Bulunduğunuz ortama daha ait ve sahip çıkabilme durumları söz konusu olabilir veya bulunduğunuz muhiti, konforlu alanınızı terk etme durumu ve bununla ilgili olumlu etkilerin olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Mesela bir taşınma için hayli güzel zamanlardır 12 Mayıs civarı bir ev için, ev aramak için, araba almak için gayet güzel zamanlardır diyebiliriz. Evet 13 Mayıs'ta Merkürle Uranüs Koç burcunda birleşiyor. Sizin 3. evinizde. E, dolayısıyla üslubunuz, iletişim tarzınız hayli dikkat çekici ve sıra dışı olabilir bugünlerde. Aynı gün e, Merkür buaya geçiyor ve artık odağınız yine dördüncü ev konularınız yani aileniz, yuvanız, ait hissettiğiniz çevre, geçmişiniz, anneyle olan ilişkiniz, yuvanız, konfor alanınız gibi konular gündeminizde olacak. Ay da aynı günün akşamında boğa burcuna geçiyor ve 15 Mayıs'ta da boğa burcunun 24 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor sevgili kovalar ve 15 Mayıs'ın Akşam saatlerinde Uranüs boğa burcuna geçiyor. Gördüğünüz gibi Merkür, Ay, Uranüs, Güneş hepsi boğa da toplanıyor ve dolayısıyla boğa temasının ağırlıklı olduğu bir yeni ay meydana geliyor. Sizin dördüncü evinizde meydana geldiği için artık ait olduğunuz çevreden, konfor alanınızdan dışarı çıkıyorsunuz sevgili kovalar. Belki uzun zamandır yapmayı planladığınız bir şehir değişikliği varsa onu gerçekleştirebilirsiniz. Belki iş yerinizi, iş ortamınızı değiştirebilirsiniz. Belki ailenizden uzaklaşabilirsiniz veya ailenize, ailenizden uzakta yaşayan bir Kova Burcuysanız ailenizin yakınına gelebilirsiniz. Yani e, güvende hissettiğiniz ortamdan uzaklaşmak için e, çok ani ve sıra dışı gelişmeler, sürprizli gelişmeler olabilir. Bu döneme dikkat etmekte fayda var. 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs da artık tavan yapıyor bu durum ama Uranüs Boğa burcunda ilerlediği için 7 yıl boyunca zaten sizin yerinizde duramayacağınızı söyleyebiliriz sevgili kovalar. Uranüs girdiği ve sürekli değişimler dönüşümler sıra dışı ani sürprizi durumlar getireceği için büyük ihtimalle 7 yıl sonra şu an bulunduğunuz ortamda olmayacaksınızdır sevgili kovalar ve bu 15 Mayıs tarihinde başlıyor bu etkiler. Evet 16 Mayıs güneşi ve ayı kova olanlar için de aynı zamanda kendilerini daha aktif hissedecekleri bir dönem başlıyor. Çünkü Mars kova'ya geliyor. Dolayısıyla siz artık daha girişken, daha aktif, daha planda olmak isteyeceksiniz. Kendinizi öne atacaksınız. Girişken tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. Belki kavgacı ve agresif tutumlarınız da olabilir. Biraz da 16 Mayıs'ın sabah saatlerine, öğlene kadar ki saatlerine dikkat etmekte fayda var. Çünkü çok agresyon ve hareket enerjisi içinde olduğunuz için kırıcı ve hırslı tavırlar içine girip karşınızdaki insanları üzebilirsiniz. Sevgili kovalar. 19 Mayıs hali güzel etkiler var. Yine yuva ve e, işle ilgili konularda, iş ortamıyla ilgili konularda belki bir iş değişikliği, aynı zamanda ev değişikliği yapmayı düşünüyorsanız 19 Mayıs civarında hali güzel enerjiler barındırıyor. Evet 21 Mayıs'tan güneş ikizler burcuna geçiyor. Artık demek ki 4. ev konularındansa Beşinci ev konularına odaklanacağınız bir dönem başlıyor. Bu dönemde artık daha çok keyif aldığınız, eğleneceğiniz, size mutluluk veren, hoş, sizi hoşnut eden gelişmelere yönerebileceksiniz sevgili kovalar. 24 Mayıs'a dikkat edelim. Riskli işlere kalkışmaktan imtina edelim. 24 Mayıs çok ani kararlar vermeye eğilimli olabiliriz. Bu nedenle güzel etkileri olsa da yine de dikkat etmemizde fayda var diyorum. 26 Mayıs'ta Venüs'ün Satürn'e karşı açısı var. Ee, bu gerilimli enerjiye dikkat etmemizde fayda var. Bize açıkça düşmanlık eden kişilerle yüzleşebiliriz. Dolayısıyla bu durumu iyi kontrol edelim sevgili kovalar. 29 Mayıs hala güzel bir gün gayet keyifli geçecek, bizi mutlu edecek. Belki eski bir arkadaşımız, belki eski bir dostumuzla güzel hoş vakit geçirebileceğimiz dönemler. Ve 29 Mayıs'ta Yay burcunun 8 derecesinde dolunayla beraber ayı kapatıyoruz. Yay burcu sizin 11. evinizi temsil ediyor. Sevgili Kovalar, dolayısıyla artık yeni hayallere, yeni umutlara açılacağınızı söyleyebiliriz. Eskiden çok tutunduğunuz, sahip çıktığınız arkadaş çevrenizden vazgeçmeye karar verebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan birini, birisiyle ilişkiniz kopabilir. Veya artık geleceğe dair hayal ve umutlarınızda yenilikler e, ve artık daha sıra dışı bir takım şeyler yapmaya karar verebilirsiniz. Bir kapanış enerjisidir dolunaylar biliyorsunuz. E, belki bir ünvanın, e, kariyer ünvanınızın bitişi, yeni bir ünvan veya terfi almanız söz konusu olabileceği gibi İşi bırakmanız, işten ayrılmanız gibi durumlarda söz konusu olabilir. Yani geleceğe dair durumlarda artık bir kapanış ve yeni bir başlangıç enerjisi söz konusu diyebiliriz sevgili kovalar. Biraz bilinçaltı çalışması yapmanıza fayda olabilir bu ay. Çünkü bu Oğlak burcunda da ciddi e, hareketlilik var. Zaten e, genelde boğa etkisi yoğun biliyorsunuz. Siz de sabit bir burç olduğunuz için sizde hayli etkileyecektir. Kalıcı değişiklikler olacaktır hayatınızda diye tahmin ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. E, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili kovalar.